Dikiş dünyasının en sansasyonel sorusunu cevaplıyorum. Penye dikilir mi? Kumaş yapısını açmak gerekirse esneyen tüm kumaşlar ev tipi makinelerde iki yöntemle rahatlıkla dikilebilir. Esneyen kumaşlara jarseler, penyeler lastikler, likralı tüm kumaşlar, sweatshirt kumaşları belki bunların hepsini sayabiliriz. Eğer bu kumaşlara ev tipi makinalarında standart bir kumaş muamelesi yaparsanız muhtemelen dikiş atlama, altta ip birikme sorunlarıyla karşılaşabilirsiniz. Diyelim ki düzgün bir dikiş yaptınız. Bu sefer sorun ürünü kullanırken ortaya çıkıyor. Çünkü kumaş esnek olduğu için yaptığınız dikişlerde sabit dikiş olduğu için kumaş esnemeye çalıştıkça ipler gerginleşiyor ve sonra kopmalar yaşanıyor. Bunu önlemin iki yöntemi var. İlk yöntemle başlıyoruz. Birinci yöntem, iğnenizi jharse iğnesiyle değiştirin ve tüm dikişleri zikzak dikişle yapın. Zikzak dikiş, düz dikiş gibi sabit kalan bir dikiş türü değil. Kumaşı çekiştirdiğinizde dikiş araları ileriye doğru hareket edecek ve dikişler esneyen kumaşa uyum sağlayacak. Burada dikkat etmeniz gereken kısım zikzak genişliği olacak. Eğer çok esnek bir kumaşa sahipseniz burada gösterdiğim gibi genişliği fazla ama adım aralığı az olan zikzaklar kullanırsanız daha doğru bir seçim yapmış olursunuz ama esneme payı normal olan kumaşlarda normal genişlikte ve normal aralıkta zikzak dikişler kullanabilirsiniz İkinci yöntem çift dikiş bunun için çift dikiş iğnesine sahip olmanız gerekiyor çift dikiş kumaşın ön tarafından iki düz dikiş gibi gözükse de arka kısmından göreceksiniz ki yine bir zikzak dikiş türü bu dikiş de kumaşınızla beraber esneme kabiliyetine sahip. Ortaya çıkaracağınız ürünü eğer bu iki yöntemle dikerseniz sizi temin ediyorum bir sıkıntıyla karşılaşmayacaksınız. Zaten profesyonel makinelerin diktiği dikişlere kendi kıyafetlerinize baktığınız zaman reçme dikişi yani o çift dikişin esneyebildiğini o varlık dikişlerin esneyebildiğini görebilirsiniz zaten de bu tarz dikişler kullanıyor biz ev tipi makinelerde bu iki yöntemi kullanıyoruz burada bir püf noktasından söylemeden geçemeyeceğim eğer esneyen kumaşınızın arkasına esnemeyen bir tela ütülerseniz kumaş esnekliğini kaybedecek ona da artık normal kumaş muamelesi yapabileceksiniz özellikle penyelerin üzerine nakış işlerken çok işimize yarayan bir yöntem bu da aklınızın bir köşesinde bulunsun. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yararlı olmuştur. Dikecekleri şimdiden kolay gelsin. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aşağıya da yorum bırakırsanız sevinirim. Beni instagram hesabından da takip ederseniz mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.